Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Az önce bunun saçını kestik ama video maalesef vazılmış. Şimdi de katlı sakal yapıyorum. Bunu da ayrı olarak atacağım. Bunda da sıfırdan böyle katlıra katlı bir sakal yapacağım. Sakal keseceğim. Kanalıma abone olursanız bildirim çanını ve yorum yapmayı da unutmayın. Bunu çok kısa konuşacağım çünkü. Daha fazla bekletmeden hemen sakala geçelim. Şimdi sakalları böyle katlı yapacağız. Şöyle ayarlamamız lazım. Tamam. Görüntü galiba iyi. Şöyle bir tık daha indirirsek böyle daha iyi olur. Şimdi gördüğünüz gibi zaten ben buralara sıfırla girmişim. Aykut. Efendim şeyi abi. Şeyi oğlum. Ay sen söyle onun adını. Yanlara ne kadar inceden gireyim? Abi çok ince girmiyor. Sakal yine belli olsun. Bir, bir numarayla gireyim mi? Bir kısa mı olurdu sanki abi. Ama gülüm şimdi buraları da ayarlamamız lazım. Evet. Oranın bir ince incelmesi lazım. Tamam abi. Gördüğünüz gibi ben buraya zaten sıfırla girmiştim. Şimdi buraları ayarlayacağız. Biri taktık. Ondan sonra bir buçuk Şöyle Şöyle düzgü böyle Buraları böyle ayarladık. Ondan sonra şunu araya takıyoruz. 1/2 kalan olan. Onla da şöyle çaprazlama aslında. Sakal böyle çıktığı için evet. buradan girmemeniz lazım. Sürekli böyle çaprazlama ki izleri rahat rahat kaybedebileyim. Aykut mi böyle? İyi abi güzel. Daha da fazla girmiyorum çünkü. Yok yok girmez. Zaten iki ile bile olurmuş abi. Sakallara ikiliye girsek saçların kenarlığı daha çok göstermeyiz miydi abi kendimden? Sakallara mı? Yok zaten ben pek fazla bir şey yapmadım ki. Aynen. Sadece burayı birle aldım. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi bu tarafı ayarladık. Dön bakayım böyle yan tarafa. Heh. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sakalın diğer tarafına. Şimdi burayı da böyle düzgünce ayarlayacağız. Şimdi az önce ne yaptık? Ben şunu şöyle alayım. Kamerayı da böyle ayarlayayım ki siz böyle... Rahat rahat ben de engel olmadan güzelce izleyin. Şimdi az önce ne yapmıştık? Bir numarayı taktık. Tekrar aynı şekil bir numarayı takacağız. Zaten buraları sıfırladım. Biri taktık. Burayı böyle çekin şuralara kadar. Ondan sonra bir buçuk. onu biraz daha böyle bir çeyrek tam ortaya alın. Ki şuradaki izi kaybedin. Sonra ne olacak? Gördüğünüz gibi burada izler var. Siz onu görüyorsunuz değil mi? Bence rahat bir şekilde görüyorsunuz. Burayı da şu 1 böl 2'yi takıyoruz. Kalın olanı. Buradan böyle ayarlayıp şöyle yapıp çekip Burada senin yara mı var oğlum? Ben var abi? Ben mi var? Aynen. Ya ben de alıyorum alıyorum, Allah ben. Allah alıyorum, iz mi var orada? Evet, gördüğünüz gibi. Bakın izler kayboldu. Bak şurada ben varmış, benlik bir şey değil ha. Benlik bir şey o. Benlik bir şey. Halimlik değil ama benlik bir şey. Haydi bak şakayı da yaptım ha. Aykut iyi mi görün? İyi abi. Bundan bir şey yapacağız mı? TNR'in alalım abi. Biraz çok şey kaldı ki uzun. E tabi orası zaten uzun. Ya uzun da... O uzun. Evet, gelelim şimdi şu ortaya inceltmeye. Onu da şöyle ayarlayalım. Şöyle çekelim. Yasan arkot. Tamam. Şimdi şuradaki fazlalıkları alacağız. Onun için de böyle makas ve tarak. Şuradan şöyle Alttan yukarı doğru böyle, hafiften incelte incelte rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Çok fazla inceltmiyoruz değil mi buraları? İncet tabi istersen birazcık girebilirsin yani incetmiş. Vallahi giriyorum gülüm zaten. Tarak bu kadar oluyor. Bakın sakallar ters çıkıyor. Ters çıktığı için bak fark ediyorsanız sürekli bu tarafa doğru alıyorum. Ben bunu düz almaya kalkarsam hiçbir türlü almayacak çünkü. Böyle çaprazlama yukarı doğru gidebilirsiniz. Ters gelen sakallarda. Maşallah Aykut'un kilerde hiç düz değil. <gülüyor> yan yan gidiyor. Harbiden yan yan gidiyor ama. Bu taraf böyle. Şuralardan da biraz alalım. İnceltelim. Aykut iyi mi gülüm? İyidir abi. Bu kadar kısalık yeter bence. Aynen. Bıyıkları zaten ellemiyorum. Senin oralarında pek Aynen. fazla bir şey yok. Aynen. Şey, Dudakların üstüne makaz da alabilir misin abi şöyle? Alayım gülüm. Orayı açarım. İyi mi? İyidir abi. O zaman benim saçım da sakalım da bitti. Aynen. Abi. Evet hazır yapmışken arkadaşlar, şunu göstermişken. ortasında şu, bir şey var. Onu alırım oğlum, o sorun değil. Evet, bu saçı az önce kesmiştim zaten, bunun videosu da var. Şöyle bitti bitmiş halinde böyle göstereyim. Şöyle tatlı bir saç kesim yaptık böyle, sakallarda böyle. Şöyle inceden katlı böyle tatlı minnacık böyle şöyle model evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz gözlerinize sağlık görüşmek üzere bay bay kendinize çok iyi bakın.